Bir de yeni vazifem istersin ahmak herif? Sultanım... Ses sus! Yıkılın karşımdan o gafil kellelerinizi koparmadan! Yıkılın! Hasan Sabbah ne zaman Almut Kalesi'ne yerleşecek? Hasan Sabbah'ın hain olduğu ne zaman anlaşılacak? Uyanış Büyük Selçuklu'nun bir sonraki bölümü olacak mı? Sultan Melişah elçinin altına inanacak mı? Büyük sır ne zaman ortaya çıkacak? Bu genel bilgileri bir sonraki analiz videosundan çıkacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Şafak vakti kuveli basmaya gideceğiz. Andreas'ın kellesini almaya.